fx ve gx'in ortak özelliklerini arayacağız. fx, x küp eksi x olarak verilmiş, x'e grafikte gösterilmiş. Burada da bazı özellikler var, bu özelliklere teker teker bakıp soruyu çözmeye başlayalım. İki fonksiyonda tek fonksiyondur diyor. Peki, Grafikte verilen g fonksiyonuna bakarsak bu fonksiyonun tek olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz tek fonksiyonların orijinden geçmeleri gerekiyor. Yani g sıfırın sıfıra eşit olması gerekir. Tek fonksiyonun tanımını hatırlayalım. x'in eksi g eksi x e eşit olması gerekir. Örneğin g fonksiyonunun 3 için değeri 4. Eğer g fonksiyonu tek olsaydı, eksi 3 için değerinin de eksi 4 olması gerekirdi. Ama grafiğe baktığımızda g eksi 3'ün eksi 4'e eşit olmadığını görüyoruz. O halde incelediğimiz ilk özellik ortak bir özellik değilmiş. İkinci özellik x eksenini ortak bir noktada keserler diyor. g fonksiyonu, bakalım x eksenini sadece eksi 3 noktasında kesiyor. f fonksiyonunun x eksenini kesen noktalarını bulmak içinse bu fonksiyonu çarpanlarına ayıralım. Öncelikle x parantezini alalım. x çarpı x kare eksi 1. x kare eksi 1 ise, bir kareler farkı, o halde x artı 1 çarpı x eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Peki, f fonksiyonu ne zaman sıfıra eşit olur? Sırasıyla, x 0 eksi 1 bir ve 1 iken f x sıfıra eşit olur. Yani, f fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalar bunlar. Buradan görebileceğiniz gibi g ve f fonksiyonlarının x eksenini kesen ortak bir noktaları yok. O halde ikinci özellik de yanlış. Üçüncü özellik fonksiyonların çok büyük ve çok küçük değerleri için davranışlarının aynı olduğunu söylüyor. Peki bu ne demek? O zaman fonksiyonun aldığı değerlerin x büyüdükçe ve küçüldükçe nasıl değiştiğine bakalım. f(x) fonksiyonuna bakalım. x büyüdükçe x küpün değeri eksi x'e göre daha hızlı büyüyecek, öyle değil mi? Yani fx fonksiyonunun değeri x büyüdükçe büyüyecek. Başka bir deyişle x sonsuza yaklaştığı zaman, fx fonksiyonu da sonsuza yaklaşmış olacak. Peki, x küçüldükçe fx'e ne olacak? x'in alacağı çok çok çok çok küçük değerler için x küp küçülecek, dolayısıyla fx de küçülecek. Yani, x eksi sonsuza yaklaştıkça, fx de eksi sonsuza yaklaşacak. Gx'te de aynı davranışı gözlemleyebiliriz. Grafiğe bakarsak, g fonksiyonunun x'in artan değerleriyle arttığını, x'in azalan değerleri için de azaldığını görüyoruz. O halde üçüncü özellik doğru. Son özellik ise iki fonksiyonun aynı x değeri için yerel maksimumları olduğunu söylüyor. Bu özelliği değerlendirmek için fonksiyonların maksimumlarını bulalım. Aslında maksimumları bulmadan önce sadece grafiğe bakarak bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Neden mi? Çünkü g fonksiyonunun yerel bir maksimumu yok. Yerel maksimum için parabolik bir fonksiyona sahip olmamız gerekir. Mesela bu şekilde çizilen bir fonksiyonda bu nokta yerel maksimumu gösterir. Çevresindeki noktalardan büyük bir değer almıştır. Ama fonksiyon başka bir noktada daha büyük bir değere sahiptir ve bu maksimumun üzerine çıkar. G fonksiyonu yerel bir maksimuma sahip olmadığına göre dördüncü özellik yanlış demektir. O halde iki fonksiyonun ortak özelliği bir tek üçüncü özelliktir.